Araba sürmenin okulu var ama çocuk eğitmenin maalesef okulu yok. Bebeğin okulları yeterli değil. Biz babamızdan böyle gördük deyip herkes kafasına göre çocuk büyütüyor. Sonunda da sağlıksız nesiller amaçsız çocuklar yetişmiş veya büyümüş olabiliyor. Ama şöyle de bir durum var yani son zamanlarda...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 <gülüyor> kendim çalışıyorum kendim gayret ediyorum bana ödüyordum. annem şey derdi yeter artık o kitapları kapat derdi <gülüyor> derdim ki ama yarın üç tane dersin var Değil çünkü mi? bizim şartlarımız da öyleydi okumak bize çıkış kapısıydı. Çıkış kapısıydı Doğru, her anlamda her anlamda çıkış yani kapısıydı yani maddi manevi tüm e, anlamda evet. e, tek e, güzel yol buydu tek çıkış yolu buydu ve biz o sorumluluğu omuzlarımıza aldığımız için çocuk zaten sorumluluğu alırsa hani evet. ben sizin anlatımlarınızdan evet. anladığım kadarıyla e, bütün herkes ona yardımcı olur evet. anne de olur baba da olur dayı da olur amca da olur.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 İşte çocuğu bırakıp bizimle ilgilendi. Ya da çocuğu hiç görmedi. <gülüyor> <gülüyor> 10 dakika gördü. gördü ne yaptı ki? Hep 50 dakikası, 40 dakikası bizimle. bizimle geçti. Bunu nasıl ilk seanslarda nasıl anlamaları gerekiyor veya nasıl yorumlamaları Şimdi, gerekiyor? Şöyle biz seanslara zaten çocuklar alırken... önce çocuğu almayız. Önce ebeveynini alırız. Bizim mesleğimizin idrar tahlili yok, kan tahlili yok, röntgeni yok, ultrasonu yok.